2020, Mersin Anamur'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Şahin Özgür. Şahin abi burada e, tünellerinizde patlıcan var. Patlıcan da evet. rekor gelişimi kullandık evet. bu sene. Neler gördük? Neler yaşadık? Vallahi bana önce diyorlardı kullanmadan <gülüyor> önce rekor gelişim şöyle böyle diyor. Evet. Mesela kullandığımız yer şu kullanma şu bu diyorlardı. Arada farkı görüyordum ama pek inanmıyordum. İnandırıcısı. İnandırıcısı. Şimdi arada biliyorsun böyle bazı firmalar şu bu şey yapmak için. Kaç Güldüm para, kaç para rüşvet verdi de konuşturdu evet. falan böyle Öyle diyorlar. bir şey de oluyor. Yani ama bize de diyorlar. Yazıyorlar ama. Biz Erhan Bey'in Anamır'da ziraat. Ayas de, Tarım Bay'imiz. Tavsiye etti. Tamam. Gerçekten verdim. Çeşit neydi buradaki şu an? Burası. Patlıcan olarak bunun cins çeşit türü nedir? Sicilya hak. Sicilya hak. hak. Evet. Evet. Nasıl gidiyor mesela bu sezon e, dikim tarihini hatırlıyor musun buranın? E, bu şey. 17 Ekim. 17 Ekim. 17 Ekim. 17, Ekim. 17 Ekim'de. Biz çok memnun olduk. Verdim. Memnunsunuz. Evet, şimdi şöyle memnun. bir tepe çiçeklerini bir gösterelim yakından. Patlıcanı gösterelim. Burası şimdi e, budaması temizliği yapılmış. Yeni Hasatı yap yapılmış. Şurada yeni yapım var. Önceki hasatlarımızı aldık. Bu yeni şekilde. ürünlerimiz başlıyor. Hı -hı. Yani her simakına bakış bu kızanlarda <gülüyor> çok, çok şöyle şey oluyor. Yani kardeşliğime çok oluyor. Şimdi patlıcanda malum çatal sayısı. Evet. Alttan üste doğru evet. ne kadar artarsa çiçek... Meyve tutumu da e, o kadar çok fazla evet, oluyor. Şurada evet. görüldüğü gibi. Evet. Şimdi bak burada görüyorsunuz bak. Şuradan gelmiş, bir çatal yapmış böyle. Meyvesi var. üstünde geliyor. Şuradan geliyor. Tekrar Bu şekilde diyor, zaten e, naylona değmiş. Evet, Şu arayı da şöyle gösterelim karşıyı. Verim olarak ne söyleyebilirsiniz? Vallahi verim olarak her sene aynı patlıcan mı yapıyorsun? Yani genel dersini her sene yapıyoruz. Bir kıyaslama yapabilir Ama bu miyiz yıl bu seneyle? Gerçekten rekor gelişimi kullandığım için %40-50'lere yakın bir artış oldu. <gülüyor> %40-50 <'ye> artış <gülüyor> oldu. Şöyle de gösterelim. Evet. Şuradan da aynı şekilde. Şeyde, şekilde görüldüğü gibi bakın. Çiçeklere, çocuklara. Şimdi <gülüyor> burada yani. alttan göstererek gelelim. <gülüyor> evet. Şimdi buradan geliyor. Çatallanıyor. Evet. Tekrar bir çatal. Şuradan, şöyle yandan gene bir çatal. Üstten gene bir tane, bir tane. Bu çatallanma <gülüyor> meyve verimini etki ediyor. Tabii ki. Ne kadar <gülüyor> çatal olursa meyvede kardeşler olan çok olur. Şey olarak, kalite olarak. Kalitede de çok. Meyve kalitesi olarak. Tabii. Şimdi Anamur e, bölgesi çok fazla aşırı bir sebzeciliğin yapıldığı bir yer evet. değil. Doğru mu? Ya işte, Genel manada muz evet, üzerinde. Genelde muz, çilek ağırlıklı Muz ve çilek oluyor. ağırlıklı. Çok e, e, bunların toprağı biraz sahil yakın olduğu için tuzlu hı. oluyor. Toprak nasıl Bur peki? Toprakta bir değişim. Tabii gördünüz mü? Adımız ürünü anında alıyor. Anında alıyor. Sulama Yumuşat, ile ilgili. Toprağı Sulamada bir tasarruf sağladı mı? Tabii su tasarrufu. Mesela normalde sularken bunu rekor gelişimi kullanmadan önce 2-3 dakika akıp gidiyordu. Verdiğim gübre de akıp gidiyordu şu an. Ama şimdi şu an isteran bir saate yarım saatte kat emiyor. Emiyor. Suyu alıyor içine yani sünger gibi yumuşadı toprağımızı. Çok peki memnunuz. Peki. Sulama aralığı uzadı mı? Yani iki su arasındaki zaman Tabi onu da açtı, onu da açtı. Ekonomik olarak da. Herhangi bir fidan oldu. fide kaybı yaşadınız mı burada? Kök çürümesi vesaireden kaynaklı. Hayır öyle bir şey olmadı. Geçen Bu sene yok. yaşıyor yaşıyordun? Her sene oluyordu. Oluyordu. Bu sene bir sıralarımız sene. tamam. Askeri şey olarak. Ee, nizami ee, yoksu gibi şey yani yok gidiyor. Gibi. <gülüyor> ee, tavsiye eder evet. misiniz? Rekor gelişmi. Tavsiye ederim. Anamur tüm seracılara Anamur. Aydınçık tekmen değişmiyor. Tekmende evet. genelde patlıcanlı salatalık yapıyorlar. Evet. Ben herkese tavsiye ederim. Ben memnunum. Biz de memnun olduk, seyahnınızı evet. gezdirdiğiniz tünellerinizi. Burada kaç dekar yeriniz vardı toplam bu şekilde? Burası 2000, 2000, 2000 metrekare. Bu şekilde evet. yeriniz var. Bu şekilde. Ee, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir görüşlerinizi paylaştınız. Tamam, sağ ol teşekkürler. İnşallah ilerleyen seyahatlerde de alacaksınız. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlara. Savas'ında da buraya gelmişler, kırmadılar. Ya elimizden geldiği evet. kadar ziyaretlerimizi biz, biz yapmaya çalışıyoruz. Düşünen ve kullanmak isteyen arkadaşı tavsiye ediyorum. Gerçekten memnunum ben. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.